Altemi'den en fazla etkilenen kesimlerden biri de esnaf oldu. Etimesgut Belediyesi de esnafa desteğini sürdürüyor. Biz de esnafımıza sahip çıkacağız. İşte bununla çıkıyoruz. Zincir marketlere yeni şube izni yok. Etimesgut Belediyesi, zincir marketlerin Etimesgut'ta yeni şube açmasına müsaade etmiyor. Zincir marketler zaten biz küçük esnaf olarak bizi çok zor durumda bırakıyor. Aktüel ürün satışına izin yok. Etimeskut Belediyesi, zincir marketlerin faaliyet alanının dışında ürün satışlarını da yasakladı. Zincir marketler aktörlerin satılmasına razı değil, satılmasın da. Esnafa can suyu desteği. Pandemide uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından olumsuz etkilenen esnafa sağlanan destek miktarı 5 milyon Türk lirasını aştı. Sayın Belediye Başkanımız Enver Demirel'den aldığımız 1200 lira destek için teşekkür ediyoruz. Sosyete pazarlarına izin yok. Sosyete pazarlarının açılmaması çok iyi oldu.